Selam, ben Sultanoğlu, iyi, güzel ve ahlaklı insanların kanalı, sizin kanalımız, hoş geldiniz. Yeni bir çekimle karşınızdayız. Bu çekimimizde evde nasıl kendimiz spagetti yapabiliriz, hamurunu nasıl yuğurabiliriz, nasıl kesebiliriz, nasıl pişirebiliriz bunların çekimini yapacağız. Ümit ediyorum beğeneceğiniz bir çekim olacaktır. Birlikte yapmaya başlayalım. Ama önce sizden bir istihamım var. Lütfen kanalımıza abone olun. Yorum yazın ve beğeni atın. Eşinize, dostunuza da kanalımızı tanıtın. Ki böylece birlikte büyüyebilirim. Hazır mısınız? Buyurun başlayalım. Mantı, makarna, spagetti, erişte, şehri gibi şeylerin hamuru nasıl hazırlanır? Onunla başlıyoruz. Onun için anlatacaklarım var önce. Bir yumurtaya 100 gram un kullanmamız gerekiyor. Unutmayalım. Kaç yumurta kullanacaksak o kadar yumurta ve yumurta adedince un kullanmamız gerekiyor. Yani bir yumurta 100 gram un. Ya da yumurta kullanmayacaksak yumurtanın ağırlıkları kadar su kullanmamız gerekiyor. Bir adet yumurta 100 gram un. Birlikte başlayalım. Unumuzu bu şekilde aldığımızda bastırmadan aldığımızda Yaklaşık 100 gram gelir ama iyice bastırır, ezersek 135 gram geliyordu. Biz bastırmıyoruz, 100 gram unumuzu alıyoruz, terazimiz olmadığı için. Ama terazimiz varsa direkt 200 gramı tartar, tar malzemenizi hazırlayabilirsiniz. 200 gram unumuzu aldık, 2 yumurtamızı hazırladık, unumuzu bir havuç şekline getiriyoruz. Yumurtalarımızı üstüne kırıyoruz. Batal yardımıyla da yapabiliriz. Elimizle de yapabiliriz. Biraz un atarak malzemeyi, una, yumurtayla unu buluşturuyoruz. Yumurta kullanmayacaksanız, yumurtanın ağırlığında su kullanmanız kafidir. Kesinlikle endişeye kapılmayın. Bu buradaki bütün bunu alacak, emecek. Sadece 10 dakika kadar biz bunu yoğurmamız gerekiyor. Eğer sıvının yetmediğini düşünürseniz sadece elinizi herhangi bir suya daldırarak az bir şey ıslatabilirsiniz. Gördüğünüz gibi biraz yoğurunca Altını da hiç unur bırakmadı. Ve güzel bir hamur olmaya başladı. Daha iyi bir hamur yapabilmek için Elinizle böyle ileri doğru gittin Dağıtın Sonra toplayıp Tekrar bu şekilde yapın Güzelce özleşsin Gördüğünüz gibi Çok güzel Bir hamur oldu. Şimdi bunu toplayalım. Ve dinlenmeye alalım. Şimdi gördünüz. Bunu bir naylon beze saracağız. 1-2 saat dinlendireceğiz. Evet. Bunu bir naylona koyuyoruz. Sarıyoruz. Kullanacaksak 2 saat dinlenmesi için bekliyoruz. Yok kullanmayacaksak hemen naylona sarıp burada gördüğünüz gibi buzluğa atabiliriz. Ve buzluktan çıkartırız. Kullanmaya devam ederiz. Hamurumuzu dinlendirdik. Daha doğrusu ben buzdolabına geçen hafta yaptığım hamuru çıkarttım. Onu aldım. İster merdane yardımıyla açarız yufka haline getiririz. Bu şekilde açar yufka haline getirir. Sonra katlar ince şeritler halinde keseriz. Ya da böyle bir yardımcı makineniz varsa hamuru bundan inceltirsiniz. O şekilde açarsınız. Ben bu ikinci yol tercih edeceğim. Çünkü mutfağa giren harma kadar profesyonel değilim. Onlar kadar güzel açamıyorum. Onun için ben makinayı kullanacağım müsaadenizle. Makinamızın en kalın ayarına getirdim. Makinayı sabitlememiz gerekiyor. Fakat kilidini bulamadım. için tutacağım. Bu şekilde inceltiyoruz. Buradan böyle daha incesi geliyor. Gördüğünüz gibi güzel oldu. Hafiften unlayalım. Her iki tarafını da. Aynı ayarda bir daha geçireceğim. Gördüğünüz gibi her seferinde daha kolay olacaktır. bozuyor. Şimdi bir dar ayarı aldım. Bu şekilde devam ederek en ince olana kadar devam edeceğim. Son ayarı getirdik. ince inceltiyoruz. Bunu hanımefendiler oklayla daha kolay açarlar. Evet. gördüğünüz gibi o hamurumuz baya büyük oldu parçalayalım böyle şimdi spagettimizi hangi uzunlukta yapacaksak ona göre bunu bölelim ben <gülüyor> tam ikiye bölüyorum <gülüyor> hamurumuzu iyice açtık ve spagettinin boyuna kadar olacaksa o kadar böldük Şimdi Cemile Sultan gel bakalım kızım. Şunu sağ tarafa çevir bakayım şuradan. Hadi çevir bakayım. Evet. Şunu şuraya ben koyayım kızım. Çevir bakayım. Davucum böyle gelir misin? Bak buradan gözükmeye başladı. Çevir sen kızım. Hadi. Bu makina sabitelik istiyor. Unutmayın sabit yapmak zorundasınız. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi spagettilerimiz çıktı. Şöyle katlıyoruz. Hemen üzerine acıp un serpiyoruz. Yapışmasını engelleyelim. Diğerlerini de aynı şekilde yapacağım. yardım olur musun kızım? Haydi bakalım babacım. Devam et bakayım şuradan. Dur ben koyamadım o zaman. Haydi bakayım babacım. Evet. Evet devam et güzel kızım ama Bunu da böyle çıkarttık Diğerlerini de aynı şekilde yapacağız Kapatalım Devam tamam. et Burayı bulunuyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi spagettimiz hazır. Sıra geldi pişirmesine. Yalnız pişirmeye geçmeden evvel şunu hatırlatmak istiyorum. Biraz evvel birlikte yoğurduğumuz hamur burada naylonda duruyor. Bunu ister şimdi açıp kullanabiliriz. ister buzluğumuzu atabiliriz. Bu örnekte gördüğünüz gibi buzluktan birini çıkartıp bu şekilde mantı spagetti şehriye erişte yapabiliriz. Tercih tamamen size kalmış. Pişirmeye geçebiliriz. Sıra geldi pişirmeye. Bunun için bir tencereye su koyuyoruz ve tuz atıyoruz. Tuzu suyumuz kaynayıncaya kadar bekliyoruz. Suyumuz gördüğünüz gibi kaynadı. Şimdi spagettilerimiz için atıyoruz. 3 ya da 4 dakika kadar kaynatacağız. Bunlar diğerlerinden farklı olarak çabuk pişecekler. Gözlüğünüzü attık. Hafiften karıştırıyoruz. 3-4 dakikada bunlar pişmiş olacaklar. O pişene kadar da hemen biz sosunu hazırlayalım. Bir tavaya tereyağımızı koyduk. Erimesini bekliyoruz. O eriyene kadar bir kabımıza nane, karabiber, kırmızı biber koyduk. Siz istediğiniz değişik baharatları koyabilirsiniz. Yağımızın erimesini bekliyoruz. Ayrıca e, peynir de koyduk buraya. Tabağın birine baharatlı, diğerine hem baharatlı hem peynirli yapacağım. İki çeşit servis yapacağım. Bakalım çocuklar hangisini beğenecek? Baharatlarımızı ekliyoruz. Hafiften onları bir karıştırıyoruz. biliyorsunuz spagettinin e, suyunu atmıştık. Şimdi diğerlerinden farklı olarak buradan bunun suyundan ekliyoruz buraya. da pişmesini bekliyoruz. Bir dakikaya kadar kalmayacak. Bu da pişmiş olacak. Evet. İlk tabak makarnamızı alıyoruz. Biraz daha alabiliriz ilk tabak için. Diğer tabağımızın içinden alıyoruz. Diğer tabağımıza da kalan alıyoruz. Biri fazla olabilir çünkü ölçme şansımız yok. Biri diğerinden fazla olabilir. Makarnamızın birine birazcık peynir atıyoruz. Eriyen peynir atarsanız da olur. Başka sevdiğiniz peynir katarsanız da olur. Şimdi üzerine tereyağlı malzememizi gezdiriyoruz. Diğerine de sadece bunu döküyoruz. Karatla sos yapabilirsiniz. Evet çocuklar afiyetle yiyorlar. Buyurun çocuklar. Cemile Sultan nasıl olmuş kızım? Çok iyi olmuş lazım. Tamam babacım sen bak. Çok güzel olmuş. Doğru söyle. Bana bak. Çok güzel. Olmuş. Afiyet olsun. Deneyeceklere de şimdiden afiyet olsun. Yine bir videonun sonuna geldik. Ümit ediyorum ve arzuluyorum ki yaptığımız çalışmayı beğenmişsinizdir. Bu videomuzda baştan sona, bidayetten nihayete mantı nasıl yapılır onu işledik. Hamurunu birlikte yaptık. Birlikte pişirdik. Sosunu birlikte hazırladık. Maalesef birlikte yiyemedik. Ama ümit ediyorum siz zevkle yiyeceksiniz. Not olarak şunu belirteyim. Kaç kişi iseniz kişi başına 100 gram un ve 1 adet yumurta. Yumurta kullanmayacaksanız kişi başına 100 gram un ve yumurtanın ağırlığı kadar yani 60 gram kadar su kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam ben Sultanoğlu. Müzik